U19 Gelişim Ligi Elita mücadelesinde 10. haftada sevgili izleyenler Ankara Gücü Medipol Başakşehir konuk ediyor. Atak yönüne göre sağ taraftan Seku Bangura vuruşunaysa son anda Kaan Çinkaya topu kornere çeldi. Savunmadan atılan uzun pasta İlhan topun indiği noktadaysa Barış Kartalcı bıraktı Furkan'a yeniden. Barış Kartalcı vuruşundaysa topağlara gönderdi. dakika 10. 10 numaralı formasıyla Barış Kartalcı. işte o gol anını izliyoruz. Ankara gücünü 1-0 öne geçirdi. Şimdi ise köşe vuruşunu kullandı Ankara gücü. Ve topağlara gönderdi kafa vuruşunda Mertcan. Barış Kartalcı kullanmıştı köşe vuruşunu. Ve Mertcan topağlara gönderdi. Barış'ın asisti Mertcan'ın golüyle skorik 0. Mertcan. Solmadan çıkamadı Ankara Gücü. Eray. Eray'ın arasında hareketlendi. Onur ortasında Ayça kimse dokunamadı. Tunahan. Pozisyonda topu kaybetti. Emre'nin pasına Ayça Seku Bangura hareketlendi. İsmi Seku Bangura aldı. Soluna vuruşunda Ayça top dışarıda Seku Bangura'nın. 2-0'a küsürlük devam ederken Barış Kartalcı kullandı. Serbest vuruşu ardından Mert topağalara gönderdi. 3-0'a geldi skor. Mertcan takımının 3. Kendisinin ise golünü kaydetti. Ardından sevincini yaşadı. Takım arkadaşlarıyla işte o gol anını izliyoruz. Barış Kartalcı bir gol iki asistle mücadele verirken Mert ise ikinci golünü attı. Sekuman Gura pozisyondaydı. Şimdi işte o anı izliyoruz sevgili izleyenler. İkili mücadelede Furkan'ı geçti. Seku Bangura top hala kendisine bir, bir rakiplerine çalım atmaya devam ediyor. Seku Bangura Arapasındaysa bıraktı şimdi Burak. Yaptı orta yardından savunma uzaklaştırdı. Dönen topta Kaan İlker. Atak Yönü'ne göre sol tarafta Kaan pasını aktardı. Barış Kartalcı Eren Tunahan Dunağ'nın pasına Furkan göğsüyle aldı topu önüne. Furkan vuruşundaysa top dışarıda Furkan Ceylan'ın. Ve diğer pozisyondaysa Furkan denedi denedi. Sonunda golünü attı Furkan Ceylan. Golünün ardından da tribünlere koşarak sevincini yaşadı. İşte o gol anını izledik. Şimdi ise kaleci Kaan Çinkaya kale vuruşunu kullandı. Oyunun yönünü çevirdi sağ tarafa doğru. İlhan. Furkan'ın koşu yoluna bıraktı. Kaleci önde ve Furkan kaleciyi önde gördüğü pozisyonda Furkan Ceylan. Skoru 5-0'a getirdi Furkan Ceylan'ın bu golü. Furkan takımının 5. kendisi adına 8. golünü kaydetti bu karşılaşmada. İlhan. Pasında Furkan Ceylan atak yöne göre sağ taraftan geliyor sevgili izleyenler. Başkent ekibi. İlhan. Bıraktı bir kez daha Furkan. Sol tarafta Arda Kumru ve Arda çok net bir pozisyonda golü kaçırdı sevgili izleyenler. Şimdi ise Metipor Başakşehir takımı gelecek ve Kaan İlker'den bir geri pas son anda Kaan Çinkaya topun kaleye gitmesini önledi sevgili izleyenler. Ve bir kez daha kullanılan uzun pasa bu kez Kaan Çinkaya Bilal mücadelesinde karşılaşmanın hakemi penaltı işaret etti. Metinpor Başakşehir için ise penaltı noktasına geçecek. Şimdi Seku Bangura hareketleniyor. Topu isteyen ismi oldu. İşte o penaltı anının tekrarını izledik. Karşılaşmada dakika 77 Seku Bangura topun başında. Ve Seku Bangura Kancinka'ya yattığı köşeden golü yedi. Sevgili izleyenler ve Medipol Başakşehir de skoru 5-1'e getirdi. Bu penaltının ardından da serbest vuruş kullanıyorlar. Kullanılan serbest vuruşta yaz kafa vuruşu son anda Kaan Çinkaya pozisyonda Aysa sakatlığı var. Kan istediği gibi başlatamadı pozisyonu Metipol Başakşehir bir kez daha gelecek ki Onur'la Onur. Pasında Kaan ardından dönen topuysa savunmada jüneyi tuzaklaştırdı. Metipol Başakşehir etkili gelmeye çalışırken karşılaşmada son düdük geldi. U19 Gelişim Ligi Elita Mücadelesi'nde 10. hafta sonucu Ankara gücü 5 Metipol Başakşehir 1.